Aşağıdaki bant diyagramı erik moral elde etmek için gereken kırmızı ve mavi boya miktarlarının oranını tanımlıyor. Burada bize her 4 kırmızı parça için 3 parça mavi gerektiğini göstermişler. Kırmızının mavi oranının 4 bölü 3 veya mavinin kırmızıya oranının 3 bölü 4 olduğunu söyleyebilirsiniz. Soruyu okumaya devam edelim x ekseni kırmızı boya kutularının sayısını, y ekseni ise mavi boya kutularının sayısını gösteriyor. Grafiğe bakalım, x ekseninde kırmızı, y ekseninde ise mavi var. Önce x ve y için 2 set, 2 grup değer bulunuz ve bunları grafikte işaretleyiniz, daha sonra ilişkinin orantısal olup olmadığını belirleyiniz. Pekala. Eğer 4 kutu kırmızı boya kullanırsak, 3 kutu mavi boya kullanmamız gerekiyormuş. Grafikte bunu işaretleyelim. x ekseninde 4 birim, y ekseninde 3 birim. Peki eğer 8 kutu kırmızı kullansaydık ne olurdu? 8 kutu demek 2 tane 4'lü grup demek değil mi? Bu durumda 2 tane de 3'lü grup mavi boya kullanmamız gerekir. Mavinin kırmızıya oranı her zaman 3'e 4 olmalı. Bu noktada 4 kırmızı 3 mavi var. Mavinin kırmızıya oranı 3 bölü 4. Burada 8 kırmızı 6 mavi kullanıyoruz. Mavinin kırmızıya oranı yine 3 bölü 4. Soru şu, bu orantısal mı? Eğer ilişki orantısalsa bu iki değişken arasındaki oran her zaman aynı olmalı. Bu iki değişken arasındaki oranın her zaman aynı olduğunu zaten söylemiştik mavinin kırmızıya oranı her zaman 3 bölü 4 olacak. Bu ilişkinin doğrusal olduğunu gösteren başka bir işaret ise bunun başlangıç noktasından geçen bir doğru olması. Bu son derece makul. Eğer sıfır kutu kırmızı boya kullanıyorsam, yani kırmızı boyayı hiç kullanmıyorsam, 0'ın 3 bölü 4'ü de 0 eder, bu durumda sıfır kutu mavi boya kullanıyorum demektir, yani mavi kutuya mavi boyaya hiç dokunmadım demektir. Yani bu kısacası orantısal bir ilişki. Cevabı işaretleyelim. Doğru. Şimdi son noktayı biraz daha detaylı açıklayayım. Mavinin kırmızıya oranının 3 bölü 4 olduğunu söyledik. Bu oran her zaman 3 bölü 4'e eşit olacak. Eşitliğin her iki tarafında k ile yani kırmızı ile çarparsak mavi eşittir 3 bölü 4 kırmızı eder. Mavi kutu sayısı her zaman kırmızı kutu sayısının 3 bölü 4'ü oranında olacak. Bunu şu şekilde doğrulayabilirsiniz. Kırmızı eşittir 4 olduğunda 3 bölü 4 çarpı 4 eşittir 3. Yani mavi kutu sayısı 3 olacak. Eğer k 0 ise bu durumda m de 0 olacak. Ve unutmayın orantısal bir ilişki her zaman başlangıç noktasından geçer. Eğer başlangıç noktasından geçmiyorsa doğrusal bir ilişki değildir.